Öğretmenler genellikle bu dalga çiziminin ışık için ne anlama geldiği hakkında sorular soruyorlar. Bunu daha iyi anlayabilmek için ışık dalgasının tam ortasından geçen bir doğru çizeceğim. Bu kırmızı dalga, tam ortasındaki doğru üzerinde olan bir artı yükün üzerine etkiyen elektrik kuvvetini gösteriyor. Artı yükün bulunduğu merkezdeki doğrudan eğriye doğru bir ok çıkarıyorum. Bu da bu yük üzerine etkiyen ışıktan kaynaklanan elektrik kuvvetinin bu yönde ve bu büyüklükte olduğu anlamına gelir. Devam ettiğimde kuvvetin arttığını, daha sonra da azaldığını ve sonunda da sıfıra eşitlendiğini görüyorum. Kuvvet daha sonra yön değiştiriyor, yine artıyor, azalıyor ve yine sıfıra eşitleniyor. Tüm bunlar, artı yüke sahipken, üzerime doğru gelen bir ışık dalgası olduğunda, önce bir yöne doğru kuvvetle itildiğim, sonra bu kuvvetin azaldığı, sonunda da diğer yöne doğru kuvvetle itildiğim anlamına gelir. Eğer serbestçe hareket edebilen bir parçacıksam, üzerime bir ışık dalgası geldiğinde, sinüzoidal bir hareket sergilerim. O halde, kısaca çizdiğimiz ışık dalgası, artı yük üzerindeki kuvveti temsil eder diyebilirim.